Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları 2021 senesi sizin için oldukça ilginç ve kritik bir sene oldu. Esansını bu etkilerde devam ediyor 2022 senesinde ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinde bulunmaktasınız zaten yıl geneline baktığımızda hayatınızda önemli gündemler ve bakış açısı değişimleriyle karşı karşıya kaldınız ve geçtiğimiz ay boğa burcunda meydana gelen ay tutulması ile beraber özellikle kökler derinlikli konular ev ve aile meseleleriyle alakalı bazı farkındalıkları ulaştığınızı da ifade edebiliriz aslında e, Boğa Akrep Aksı'nın ve 2022 senesinin ufak bir hatırlatması gibi oldu Kasım ayındaki tutulma. E, ve e, az çok gündemlerimizi de tespit etmeye başladı her ne kadar son derecelerde olsa da. Şimdi ise Aralık ayı gündemine bakacağız. Artık Boğa ikizler ve Yay Aksı'nın son tutulmalarını yaşıyoruz. Ve yavaş yavaş Aralık ayı itibariyle 2022'nin ayak seslerini hissediyor e, olduğumuzu söylemek mümkün. Aralık ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış veya abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. O aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi bakalım siz sevgili kova burçlarını Aralık 2021'de neler bekliyor olacak. Evet 1 Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Balık burcunun 20 derecesinde Neptün düz seyrine başlıyor olacak sevgili kova burçları. Neptün uzun yıllardır balık burcundan sizin ikinci evinizde. Özellikle parasal konularda veya kendi değer algınızla alakalı bazı farkındalıkları ulaşmanızı sağladı ama bazen de kendi kendinizi dibe çekmiş olabilirsiniz. Kendinizi değersizleştirmiş olabilirsiniz. Bazen çok yüksek bir modda hissederken bazen dibi görmüş olabilirsiniz. Geçtiğimiz 5-6 ay boyunca bu konuda kendi değeriniz ve maddi imkanlarınız konusunda bir kafa karışıklığı yaşamış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ben kime ben neyim, ben ne kadar şeye sahibim, sahip olduklarım bana yetiyor mu, bunlarla mutlu muyum gibi soruları çok fazla düşünmüş olabilirsiniz geçtiğimiz aylarda. Artık Aralık ayının başlangıcı itibariyle bu konuda biraz daha netliğe kavuşacağımız, biraz daha rahat edeceğimiz bir pozisyon ortaya çıkacak Neptünün düzlerine geçmesiyle beraber. 4 Aralık tarihinde yay burcunun 12 derecesinde tam bir güneş tutulması yaşanacak. Geçtiğimiz bir buçuk yılın artık kapanışı niteliğinde bu güneş tutulması. Özellikle bu tutulmalarla beraber tabii ki gündem maddelerimiz de değişiyor ve bir buçuk yılın sonuna gelinip artık bu konuda yeni bir başlangıç yapacağımızı gösteren bir tutulmadan bahsediyoruz. Oldukça güçlü bir tutulma bu tutulma. Ve sizin haritanızın 11. evinde meydana gelecek. Demek ki bir hedefiniz, bir hayaliniz, bir umudunuz için artık yeni bir başlangıç sürecindesiniz. Yani e, uzun zamandır üzerine düşündüğünüz, konuştuğunuz, tartıştığınız, kendi kendinize hayaller kurduğunuz bir konuyla alakalı e, bir başlangıç e, durumu söz konusu oldukça kadarsel bir başlangıçtır bu. Belki kariyerde yükselmek, terfi almak, zam almak, e, yeni bir sosyal çevreye girmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir idealin ve hedefin peşinden koşmak gibi gündemlerde yine, bu güneş tutulması ile beraber güçlü bir şekilde tetiklenecek gibi gözüküyor sevgili kova burçlarım. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi kesinleşiyor. Merkür-Neptün karesi genel olarak algılarımızda biraz kafa karışıklıklarına yol açan bir etkileşimdir. 11. ve 2. ev bağlamında özellikle parasal konular Harcamalar, kariyer gelirleriyle alakalı konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yaptığınız harcamalarda daha tedbirli olmanız yerinde olabilir. E, nasıl olsa para bana bir taraftan gelir diye e, çok fazla risk almamaya çalışın. Veya beklediğiniz zam, terfi tam da istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Parasal konularda kandırılmalara ve yanılsamalara da e, karşı tedbirli olmalısınız açıkçası bu etkileşimle beraber. Çünkü sanki burada bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ve tam da sizin istediğiniz gibi bir gibi bir biçimde gerçekleşmiyor olaylar. E, bu nedenle e, bu konu üzerine biraz daha e, realist bir yaklaşımda bulunmak yerinde olacaktır. 11 Aralık tarihinde venüs Plüto kavuşumu yaşanacak. 25 derece oğlak burcunda. Sizin 12. evinizde. Bu özellikle gizli bir konunun açığa çıkabileceği ihtimalini getiriyor akla. E, burada gizli bir aşk durumu söz konusu olabilir. Gerçekten e, birinin sizden hoşlanması veya sizden saklanan bir durumun Açığa çıkması veyahut kendi içinizdeki gücü artık keşfediyor olmanız, geçmişteki maddi kayıplarınızı elde etmek adına yeniden fırsatlar yakalamanız bu kavuşumla beraber kendisini gösterecek. İçsel anlamda kendinizi çok güçlü hissedeceğinizi söyleyebilirim bu kavuşumla beraber ve gerçekten o içinizdeki gizli kalmış alan sizi ciddi anlamda yukarı taşıyacak gibi gözüküyor. 13 Aralık tarihinde Mars Yay burcuna geçiyor. Mars'ın Yay burcu geçişiyle beraber, e, özellikle sosyal çevreniz, kariyer gelirlerinizle ilgili konularda bir hızlılık, e, hareketlilik söz konusu olacak. E, burada kariyer gelirlerinizde artış söz konusu olabilir. Daha çok arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal çevrenizdeki e, rolünüz e, bir şekilde. Ön plana çıkmak adına ilerleyebilir gibi gözüküyor. Bir şekilde kitlelere rehberlik veya liderlik etme potansiyeliniz ortaya çıkacak gibi. Evet yine 13 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle biraz daha 12. konuları. Özellikle geçmiş konular çok fazla zihninizi meşgul edebilir. Geçmişteki yapılan hatalar, sorgulamalar, değerlendirmeler ön plana çıkabilir. Ee, bunun yanı sıra baktığımız zaman sizden yine saklanan sırlar, gizlenen konular tekrar gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Ee, bunun yanı sıra burada e, aynı zamanda bazı mistik yeteneklerinizi, spiritüel yeteneklerinizi de keşfedebilirsiniz. Ee, biraz daha aslında iç dünyanıza zihninizin e, odaklandığı bir süreç olacak gibi gözüküyor Merkür'ün Oğlak Burcu transite. 15 Aralık'ta Mars-Güney Ay Düğümü kavuşumu var. Yay burcunda meydana gelecek. Bu da demek oluyor ki Mars aynı zamanda Kuzey Ay Düğümü ile karşıtlık yapacak. Şimdi Mars'ın güney ay düğümü ile kavuşumu özellikle kariyer gelirleri hayalleriniz, hedefleriniz e, mutlarınızla alakalı alanda e, bir şeylerin ters gittiğini, bir şeylerin artık e, de kaldığını ve bu şekilde ilerleyemeyeceğini gösteriyor. Burada yaratıcı girişimlerinizi ön plana almanız gerekiyor. Belki Olaylara farklı bir açıdan bakmanız gerekecek. Olaylara biraz daha pozitif bir bakış açısıyla bakmanız icap edebilir. Yani çok fazla ciddi bir şekilde o hayale odaklanmaktansa farklı alternatifleri de değerlendirmeniz yerinde olacak gibi gözüküyor. Mars'ın güney aydınlığıyla kavuşumu bu etkiyi getiriyor olacak. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Ee, Bu dolunaya da baktığımız zaman beşinci evimizde meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle aşk hayatınıza dair bir kapanış, bir tamamlanma, bir konunun sonuna gelme etkilerini getirebilir. Evet. Bazı ilişkiler bitebilir, bazı ilişkiler boyut değiştirebilir veya bir ilişkinin akıbeti hakkında netleşmek ve karar almak noktasında da gündemleriniz olabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda çocuklarınızla alakalı gündemleriniz varsa onların hayatındaki önemli finaller, kapanışlar ve karar aşamaları yine sizi etkileyecek gibi de gözüküyor açıkçası. 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlayacak 26 derece Oğlak Burcu'nda. Ee, Venüs Retrosu'nun başlamasıyla beraber özellikle Venüsyan konularda yani aşk, ilişkiler, parasal konular, kaynaklar sahip olduğumuz değer yargıları gibi alanlarda e, artık bir geriye dönüş süreci deneyimleyeceğiz ama bu alanlarda yeni başlangıçlar açısından aslında çok da e, desteklenmiyoruz. Siz bu etki üstelik 12. evinizde yaşayacağınız için gizli ilişkiler geçmişte kalan ilişkiler geçmişteki parasal meseleler adına bir takım gündemlerle aşırı olacak gibi gözüküyorsunuz. Eski aşkların tekrar karşınıza çıkması bu süreçte özellikle kafanızı karıştırabilir. Ancak Venüs Retrosu'nda böyle bir durum yaşarsanız belki kapatılmamış bir hesabınız vardır. Onu tekrardan çözebilirsiniz ama o ilişkiye yeni bir perspektiften bakmak çok duygun olmayacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra geçmişteki maddi kayıplarınızın farklı boyutlarda sizin tekrar karşınıza çıkması gibi durumlar da yine süreç tarafından desteklenecek gibi gözüküyor açıkçası. 20 Aralık tarihine geldiğimde Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 11 derece olak burcunda. Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Bu etkileşim özellikle sürpriz haberlerin, güzel haberlerin müjdecesi olabilir gibi gözüküyor birçoğumuz adına. Özellikle aileyle alakalı bir konu, ailedeki bir kayıp. Veya geçmişte çok fazla takılıp kaldığınız bir konuyla alakalı sürpriz bir çözüm yoluna kavuşabilirsiniz. Belki aileden bir destek görebilirsiniz, hiç beklemediğiniz bir destekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Veya ruhsal anlamda yeni bir bakış açısı ve yeni bir perspektifle hayatınıza güzel bir çözüm yolu bulabilirsiniz, sağlayabilirsiniz gibi de gözüküyor açıkçası. 21 Aralık tarihinde Güneş-Oğlak Burcu geçişine başlayacak. Güneş'in de Oğlak Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz biraz daha 12. ev konuları, içsel dünyanız, biraz daha gizli alanlar, bilinçaltınız, uykularınız, rüyalarınız biraz daha geçmiş meseleler üzerine odaklanıyor olacak. Odağınızı biraz daha oraya çevirip bir inziva dönemine giriş yapıyor olabilirsiniz. 24 Aralık tarihinde Satürn-Uranüs karesi yaşanacak. Satürn 11 derece kova burcunda. Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. 24 Aralık tarihinde Satürn-Uranüs karesinin son kez deneyimleyeceğiz. Bu kare görünüm aslında yıl boyunca etkili olan bir görünümde. Ancak Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam açıyla etkileşime girdiler. Ve 2022'nin ilk aylarında da esasında etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz. Şimdi burada... Satürn 11 derece kova burcunda Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Bu etkileşimle beraber özellikle Ev yuva aile hayatınız. Bu alandaki kendi bakış açınız, kendi blokajlarınız, bazı takıntılarınız, kendi kendinize koymuş olduğunuz engellerle ilintili bir kırılma yaşayabilirsiniz. Yani Şubat, Haziran ve Aralık aylarında aslında benzer kırılmalar yaşanıyor olacak. Dolayısıyla Şubat ve Haziran aylarına döndüğünüzde aslında o gündemlere tekrar bir göz atarsanız benzer deneyimler yaşayacağınızı ve artık bir şeyleri değiştirmenin vakti geldiğini hissedebilirsiniz. 25 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşacak 25 derece Oğlak burcundan. Şimdi burada Tabii e, Venüs pürütü 11 Aralık tarihinde kavuşmuştu ancak Venüs tekrar retro harekete başlayınca 25 Aralık'ta aynı derecede tekrar kavuşacaklar. Bu da demek oluyor ki e, burada 2 haftalık bir döngünün artık sonuna gelindiğinin 11 Aralık tarihinde o hayatınıza e, gündeminize giren gizli mesele veya sizden saklanan konu her neyse bununla alakalı artık bazı olayların ay yuka çıkmaya başladığı ve sizin de net bir karar almanız Hasır altı etmiş olduğunuz bir konu varsa bunu artık çözümlemeniz gerektiğini gösteriyor buradaki görünümler. 28 Aralık tarihinde Jüpiter de Balık burcuna geçecek. Jüpiter artık burcunuzdaki seyrini tamamlayıp Balık burcuna geçiyor ve 2022 senesi boyunca burada bulunacak sizin ikinci evinizde. Parasal konularda ciddi kaynaklar, bolluk ve bereket enerjisi artık hayatınıza dahil olmaya başlayacak gibi gözüküyor sevgili Kova burçları. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Eğer dinlemediyseniz oynatma listelerinden mutlaka yıllık yorumlarınızı da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, Aralık ayına dair anlatmak istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastörleci hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Şimdiden mutlu seneler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.